Merhaba arkadaşlar, ben Burak Çankaya, Gelecek Bilimde YouTube kanalındasınız. Bugün e, psikolog Cedit Acarsoy'la bir konuyu konuşacağız. Bugünlerde ortalığı kasıp kavuran bir uygulama var. Bildiğiniz gibi Clubhouse. Biz de hem Gelecek Bilimde olarak, hem Burak Çankaya, hem Cedit Acarsoy olarak buraya dahil olduk, gözlemler yaptık ve bu uygulamanın neden bu kadar çok tuttuğunu biraz anlamaya çalıştık ve bunların yorumunu, sentezini şimdi Cedit'le konuşacağız ve size maddeler halinde analizlerimizi sunucuz arkadaşlar. Lütfen bu yayınımızda her yer da paylaşın ve insanlar da biraz faydalansın diyorum. Cedet hoş geldin. Hoş bulduk bırak Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Her şey yondadır umarım. Yolunda çok şükür. İstiyorsan konuşalım. Clubhouse'un neden bu kadar tuttuğuyla ilgili psikoloji neler söylüyor? Bize. Kesinlikle. Yani çünkü sen de katıldın, gözlem yaptın. Ben de oradaydım. Biz de event'ler açıyoruz etkinlikler gelecek günde olarak. Peki niye bu kadar tuttu Cedet? Hadi girelim bu konulara. Burak şimdi niye tuttu biliyor musun? Bir kere şöyle bir şey var. İlk başta adamlar girerken bunu taktik olarak yapmış olabilirler. Apple'ın mağazası daha karlı oluyormuş. Böyle şeyler duyduk. Bunlardan ötürü sadece iOS'te yani sadece Apple cihazlarda girdiler. Bir kere bu artı bir de bunun üzerine davetiyeyle gelinmesi. Yani herkesin en az işte iki taneyle başlıyor. Sonra artı davetiye şeklinde yapılması da şöyle bir his yarattı. Bizim Fear of Missing Out dediğimiz ya da FOMO diye geçen bir his yarattı. Yani olayları kaçırma korkusu. İnsanlar konuşuyor. Clubhouse'da bir şeyler oluyor. Ben kaçırıyorum. Neler oluyor burada diye. Hatta bazılarımıza gitti iPhone'da aldırttı. Ee, da aldırttı. Sen gibi. <gülüyor> Sen gibi aynen. <gülüyor> kayıt yapılmaması da etken o zaman. Yani orada bir kayıt olmuyor. Anlık dönüyor ve Tabii. bir şeyler kaçıyor. Evet. İzlemezsen kaçtı bir kere. Yani bir şeyler oldu orada da ve yok. insanlar da övmeye başladı ve bir de davetiyle gelindi bu bir aslında ikna tekniğidir. Satış tekniklerinin arasında da vardır bu. Bu çok az kaldı. Sonuncu kaldı bu. Bir daha almazsan gidiyor. Bir, bir hissiyat evet. yaratıyor. Az kişi çağrıldığı zaman kendini otomatikman özel hissetmek gibi bir durum oluyor aslında. Bir tanesi yani sebeplerden tutmasının sebeplerinden biri iOS'ta olması davetiyle çağrılması. Bu sayede herkesin girememesi. Çoğu insan da bunu dolayısıyla ya bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor bir şey yapıyoruz dediğinde de ben ne oluyor bir şeyleri kaçırıyorum hissiyatıyla fear of missing. Ne yani FOMO kavramı devre giriyor. Aynı zamanda bu kavramı şöyle söyleyeyim. Şunun için de önemli. E, sosyal medyanın bu kadar çok hani bazen duruyoruz ya, Dur bir açayım bakayım. Bir kontrol edeyim. Ne oluyor? Bir şeyler bir mi oldu? Yok, evet. Yeni bir haber mi çıktı ben kaçırdım? İnsanlar böyle bir şey konuştuğu zaman popülerden kaçırıyorum. hissi işte oradan çıkıyor. Fear of missing out'tan çıkıyor. Aslında. Küçük ekleme yapmak istiyorum. Gazeteciler böyle buraya sızıp odalarda neler döndüğünü görmek istiyorlar ve hatta haber sitelerinde konuşulan konular haber niteliği taşıyor. Yani bir nevi dedikodu muhabbetleri var veya başka şeyler var. Bunlar haber sitelerine bile taşınıyor. Dediğin olayda bu destek evet. diye düşünüyorum. Sen üzeri kapattığında gizliymiş gibi. Ee, bir önemli Aynen yani. Bilmesi gereken bir şey oluyor. Bu biraz da ters psikoloji. Yani bir çocuğa sen kitabı vermeyeceğim dersin. Özellikle ister. Hani öyle bir durum. Biz size göstermiyoruz dediğinde arkada ne oluyor gibi bir merak duygusu da. Bir diğer etki şu o da e, Burak. Sosyal kimlik teorisi dediğimiz bir teori var. E, bu aslında çok güzel açıklıyor. Gruplara aidiyet, sosyal kimlik oluşumu gibi. Şimdi burada baktığın zaman Clubhouse'a girenler ...ve giremeyenler diye yani bizler ve onlar diye otomatikman bir grup oluştu. Yani bunu evet. sadece şey düşün, iPhone'u olup olmamasını bırak... Daveti olup olmamasını düşün. Bir de herkesin iki davetiyesi var. Girmek isteyen birden fazla arkadaşı var. Kimi davet etti gibi. Burada da şöyle bir durum oluyor. Ben davet edilenlerden biriyim. O kimlikten biriyim. Sosyal kimlik teorisi bunu açıklıyor. Yani biz bir yere ait olmak istiyoruz. Kimliğimizi belli şeyler üzerinden tanımıyor. Kimisi ne bileyim desteklediği partiyle tanımlar. Kimisi tuttuğu takımla tanımlar. Kimisi milliyetiyle tanımlar. Kimisi de mesleğiyle tanımlar. Bunu şuradan anlarsın. Bu tanımladıklarından birine bir şey geldiği zaman ufacık bir ...bir eleştiri bile ya da bir saldırı geldiği zaman o da savunmaya geçer. Neden? Çünkü siz kendinizde de yapılmış bir savunma olarak algılar bunu. Bu şekilde hmm. düşünebiliriz sosyal kimlik teorisini. Clubhouse'a girenler. Bir de içinde de şöyle oluyor Burak, birileri konuşurken el kaldırıp konuşmak isteyenler oluyor. Çok söylemek isteyeceği bir şey olmamasına rağmen her zaman. Neden biliyor musun? Çünkü üst kısımdakiler speakerlar, konuşmacılar ve onların arasında... ...takip ettiği, ünlü bulduğu insanlar var. Dolayısıyla bir de buradan ortaya çıkıyor. Aslında e, şey olarak o istek. Buradan istiyorsan bir diğer sebebe geçelim. Neden tuttuğuyla ilgili o da endorsement dediğimiz kavram. Bu nedir? zaten sosyal psikolojide bulunmuş bir kavram. Daha sonra pazarlamada falan aşırı derecede kullanılmış bir şey. Bir ünlünün bir e, ürünü ya da bir hizmeti e, endorse etmesi yani arkasından desteklemesi diye geçiyor. Nasıl anlatalım? Mesela Ronaldo muydu? Ronaldo'nun şey yapması. Clear formen kullanması. Mesela diyor ki ben de bunu kullanıyorum diyor. Aslında Ronaldo diyor. futbolcu. Yani yeteneğiyle Hı -hı. alakalı bir şey değil. Ama bir saç reklamında oynuyor ve bağlantıları da yok aslında saçıyla. Evet. Yani Şöyle diyorsun. Bu? Ronaldo bunu kullanıyorsa ben de bunu kullanırsam onun gibi olurum. Yine aslında bu o psikolojiden çalışıyor. Hı -hı. Ya da bir insanın mesela şey çok oldu. İnsanların eline işte Android telefon ya da tam ters iPhone telefon verdiler. Ya da bilgisayar verdiler ünlülere. Sonra bir bakıyorsun böyle fotoğrafı çekiliyor magazinciler bir bakıyor ki gerçek hayatta ötekini kullanıyor aslında ona verilen Yani bu endorsement kavramı bir ürünün şey yapılması. Bugün influencerların hani reklam yapmıyorum deyip de aslında çok etik bir şey değil ama söylemeden de olsa ya ben bu ürünü kullanıyorum bu ürün çok güzel deyip bir yere aslında paylaştıkları ekran, şey bir endorsement aslında çünkü ürünü şuradan övüyorsun ben kullanıyorum. Sen de diyorsun ki X Y şu kullanıyorsa ben de kullanmalı demek ki iyidir diyorsun. Şimdi hı hı. Clubhouse'da böyle bir şey oldu. Ünlüler buraya girdiğini aynı onlar da insan. Bu fear of missing out'tan, sosyal kimlikten, neler oluyor neler bitiyordan ve diğer sayacağım ihtiyaçlardan onlar da azade değil. O yüzden gittiler, girdiler, Girince de dediler ki biz bunu konuşuyoruz. İnsanlara dedi ki ya Clubhouse'ta bilmem ne ünlü konuşuyor. Normalde onunla yüz yüze sesli konuşabilme şans yok. Ne yapabiliyordun? Instagram'dan mesaj yazabiliyordun, Twitter'dan cevap yazabiliyordun, ne yapabiliyordun? Ama karşılıklı konuşabilme şansı var, seni tanıyabilme şansı var. O bile onu heyecanlandırıyor değil mi? Evet. Hatta ben hep gördüğümde Cedet, ünlüler evet. para almış ve reklam yapıyorlar diye düşün. Çünkü birçok ünlü, ben de dedi. bugüne kadar hangi ünlü kullandığı programı duyurdu ve söyledi. Ama baktığınızda sanıyorum çoğu da almamış böyle bir para ve reklam. onu da söylediler. Evet. Belki onlar da biraz takipçileriyle birebir konuşmak istediler sessiz olarak. Öyle İki şey. tarafta da olabilir bu. Öyle düşünüyorum. Çünkü Twitter'da tabii, tabii, tabii. etkileşim yeterli olmuyor. Linç başlıyor vesaire. Bu evet. Güzel yanlış bir anlaşılmanın birçok sebebi de bunu e, internet saldırganlığı videosunda TeknoSeyr'deki videomda anlatmıştım. E, orada bir şeylik var. İletişim anında gerçekleşmediği için kavga çıkması daha birbirini yanlış anlama olanağı daha çok artıyor yazılı iletişimde. Sesli iletişimde bunun ses tonundan, söyleme şeklinden daha rahat anlaşılabiliyor. Bir diğer ihtiyaç da o zaman ona gelelim. Sosyalleşme ve düşünce ihtiyacı diyelim. Need for cognition diye geçiyor. Bunlar da literatür. İngilizce olanlar için kusura bakmasın. Literatürde böyle geçtiği için yazdım. Bir kere bizim özellikle bu korona döneminde sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Ve sosyalleşmek dediğin aslında hani eskilerin hasbihal dedikleri böyle karşılıklı yapılan bir şey. Twitter'da, Instagram'da canlı yayın bile açsan Burak. En fazla bir kişiyle bunu yapabiliyorsun. Konuk aldığın doğru. kişiyle yapabiliyorsun. Bizim Twitch yayınlarımız, Youtube yayınlarımız da aslında bu ihtiyacımızı gideriyor. Evet, doğru. Ama şöyle bir şey var, ee, biz insanlara sorduğumuzda, Clubhouse'da biz de seninle girdiğimizde şöyle bir anket gibi bir şey yaptım ben, not aldım. Şunları sordum, neden giriyorsunuz? Ortak çıkan sonuçlardan birkaçı şu oldu, bırak. Sosyalleşmek istiyoruz ve hep aynı insanları dinliyorum. Artık tanımadığım başka insanları dinlemek istiyorum diyorlar. Sebep de aslında birazcık da bu, bundan ötürü. Bir Yaptık de şey mi? olabilir yani konuşacak evet. kimse kalmadı ve sesini duyurmak insanlara. Tabii. Yani Twitter'ı, Instagram ama özellikle Twitter'da bunu görüyorum. Bir duygu düzenleme aracı olarak kullananlar var. Sıkılıyorum. Facebook'ta da vardı bu ilk zamanlarda. Evet, evet, evet. Ya da durup dururken bir şeye sinir oluyor ve onunla ilgili bir tweet atıyor. Bu, bir nevi günlük gibi gönderdiğim... kullanıyor. İçini boşaltıyor. Evet. içini boşaltıyor. Birilerinden bir cevap beklemiyor. Sonuç, çözüm beklemiyor. Mesela sen geçenlerde bu işte e, nükleer santrali alınmama zamanla ilgili tweetini gösterdim İçim oraya tam o, içini ben de, döktün yani. abi yani böyle evet. bir ihtiyacımız var çok doğal bir ihtiyaç. özellikle korona döneminde çok arttı sesli karşılıklı duymak için bundan e, iyi peki need for cognition'a gelelim bir de need for cognition ilginç bir kavram bu düşünce ya da entelektüel seni düşünmeye itecek sohbet veya eylem ihtiyacı diye geçiyor yani need for cognition düşünme ihtiyacı insanlar bir konu üzerine bilgi bilimsel bir şey olabilir felsefe olabilir. Bir konu üzerine düşünmek ihtiyacı çekebiliyor. Bu bizim bir ihtiyacımız. Bunu mesela şöyle bir araştırma yapılmış. Need for cognition'ı yüksek olanlar daha çok Twitter kullanıyor Instagram yerine. Bu ortaya çıkmış. Zaten dikkat ettiğinde Twitter'da böyle bir fikir üzerinden, bilgi üzerinden, yazı üzerinden giderken Instagram'da görsel üzerinden gidiyorsun. Evet. O zaman şöyle bekleme yapayım. Mesela biz hep başta şunu diyorduk. Ya Discord da var. Buranın ne farklı bir yönü var Discord'dan diye. Ama Discord'a girdiğinizde işte odalara vesaire sunuculara birçoğunda geyik muhabbet, işte sıkıcı muhabbet ya da ne bileyim, ben geçen girdim bir tane sosyalleşim diye. E, bir tane kadın arkadaş vardı abi, mantı yapıyordu, kamera açmış. millet takkadan onu izliyor. Dediğin olay burada sağlanmıyor ama e, Clubhouse'a geldiğinde beynini kullanıyorsun ve bir düşünce üretiyorsun ve herkes saygılı. Bekliyor, uh -huh. bir fikir ortaya atıyor, karşı bir fikir ortaya atıyor ve düşünmeni sağlıyor. Belki böyle bir ayrım olmuş olabilir ve bu yüzden de Clubhouse tutmuş olabilir. Evet, bu tabii ek neden olarak şey söyleyebiliriz. İnsanlar belki normal hayatta ya da sosyal medyada herkesin anonim olduğu, iletişimin senkron olmadığı, ee, linçlerin çok arttığı bir ortamda çünkü herkesin kullandığı hani ortalamaya dönüşüyorsun otomatikman böyle bir ortamdaki e, o ortamın kalitesini tırnak içinde beğenmeyi bu bunu aramış olabilirler. Bu temel nezaket kurallarının çalıştığı bir yer araya olmuş olabilirler. Bir de en büyük etkide sorduğumuzda kolaylık bırak. Sen çok güzel örnek verdim Discord ben de ondan bahsedecektim. Yani diyeceksiniz ki e, bunu yapan Discord var ya da ne bileyim Telegram'ın sesli odası var ya da e, açarım konuşurum ya da onu bırak Twitch'te konuşurum işte ne bileyim e bir sürü uygulama var, Skype var, Teams var, Zoom var. Ama bunların hepsinde bilerek tanıyarak birine atıyorsun. Bir böyle bir farklılık var. Bir de kolay değiller. Şimdi insanlara Discord kurdurmak biz daha önce konuklarımızı oradan aldığımız için biliyorum çok zordu. Çok zordu. Hala daha zor. Hala daha herkes düzenli Discord'a girenler genelde oyun oynayan tayfanın ilk başlattığı bir şey olduğu için onlar çok sık giriyor diye görüyorum sadece bir gözlem kesin değil ama daha zor girildiğini görüyorum peki burada ne artısı var dediler ki kolay giriyorum o da var basıyorum girdim zaten bir de bırak konuşmak zorunda değiller bir de bu var bize hep şey yönünden bakıyoruz şimdi içerik üreticisi olduğumuz için konuşma tarafına bakıyoruz bir de dinleme tarafını düşün birçok insan bana söz mü gelecek? şey mi yapacağım demeden dinleyebiliyor. Uygulamayı aşağı aldığında ses devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bir başka iş yaparken, ekranı kapalıyken, telefonun ekranı kapalıyken de bunu devam ettirebilmek kolaylığı, girip çıkma kolaylığı basit e, içgüdüsel bir arayüzü var diyelim. Bu da tabii hmm. çok büyük bir etken tutmasında aslında. Çok güzel. Bu arada değişik ortaya işte etkinlikler çıkmaya başladı Ceydet. Belki görmemişsindir. Tiyatro metinleri okuma. Bugün tiyatro vardı. 6-7 tiyatrosu tiyat... gibi. Evet. Yani olay çok başka bir yere gidiyor. Yalnız olduğunu düşünen, entelektüel olarak yüksek olduğunu ve yalnız olduğunu düşünen diyelim insanlar... Sen, ben, mesela şu an etrafımızda insanlar yok, olanlarla konuşamıyoruz diyelim. Buraya Hı -hı. giriyoruz ve burada kendimiz gibi olan genelde insanları buluyoruz. Bu da çok büyük fark ve Discord'la ilgili bir şeyler ekleyeceğim. Biz yayınlar yaptığımızda bazı hocalara yayın için işte Discord linki atıyorduk ve çok karışık geliyordu. Gerçekten zorlanıyorlardı, sen de hatırlarsın. Hı -hı. Demek ki kolay olması bir şeyin, mesela çok Hı -hı. fazla özelliği yok yani Clubhouse'un. Mesela çok bir örnek, yani. bir, MP3 niye bitti abi? MP3'ün bitmesi, e, çünkü yasal müziğin kolaylaşması, ...ve belli bir fiyat marjının altına inmesi Spotify gibi çok iTunes doğru. gibi servislerle bitti. Yani hala indirebilir misin MP3? İndirirsin. Kim Ama indirmiyor. Çünkü evet. daha zor, çok daha zor. Burada buluyorsun. Aynı şekilde belki torrent bitmiş sayamayız, torrent korsan filmleri... Ama e, Netflix gibi bir servisler Bayağı bunu bir çok vurdu, kolaylaştırdı. Evet, çok catford'u. Çünkü insanlar açmıyor, siteleri bile girmiyor. Böyle evet, bir şey Netflix'te varken ya. niye ben indireyim diyor. Çünkü zaten Netflix üyeliği var. Aynen öyle. Çok kolaylık doğru. çok önemli bir faktör. Aslında neleri saydık? Fear of missing out. Sosyal kimlik ve grup aidiyeti. Ee, ünlülerin endorse etmesi, sosyalleşme ve düşünce ihtiyacı dedik ve kolaylık dedik. 5 maddede neden bu kadar tuttu ile ilgili aklıma gelen fikirleri, psikolojik fikirleri saymış olduk o zaman cedet ağzına sağlık Aslında işin arka planında nasıl bir psikoloji az çok görmüş olduk sana son bir soru soracağım bu uygulamanın yazılımcıları var Tabii ki hı hı. bir uygulama ortaya çıktığında veya bir oyunda dahi sizin tarafınızdan destekler oluyor mu yani şunu diyorlar hı hı. mı kullanıcı tarafına nasıl bir psikoloji oluşturmalıyız psikologlara Bunlar danışılıyor mu? Bu o kadar önemli ya, bir durum. Sen bana yollamıştın. Steam galiba psikolog Steam. arıyordu oyunların e, şeyi için. Arayüz tasarımı yani UI tasarımı ve galiba buna ne deniyor? Kullanıcı deneyimi deniyor. Kullanıcı deneyiminde gerçekten çok ihtiyaç var. Her şey değil bir psikolog her insanı tanıyor değil. Ama biz şey yöntemlerini biliyoruz. Nasıl kolay olacağını sorabiliyorum. Daha önce yapılmış araştırmalar var oradan anlıyorum. <gülüyor> evet bilim işte bu. <gülüyor> Yani ne oluyor abi sorarak anlıyorsun. Biz de hani müneccim gibi kafamızdan bulamıyor bulmuyoruz psikologlar ama sorabilmenin, sorduğum veriyi analiz etmenin yöntemlerinin o araç çantası bende olduğu için ve bazı geçmişte bilgilerim olduğu için de şeyi tahmin edebiliyorum. Kolay, zor ve şeyi söyle şöyle anlatayım sana. Bir bilgi, telefon arayüzlerinde soldan sağa çekilirken ne kadar gecikeceğini, kaç milisaniye gecikip nereden sonra algılamaya başlayacağını bile yani bir X'in şekli büyüklüğü ve yeri de dahil hepsinin farkı oluyor senin kullanımında. Bunu şuradan anlayın. Bazı uygulamaları çok kullanmayı seversiniz. İçerisindeki iyi bir deneyim sunar size. İsterseniz kullanmak. Bazılarını kullanmaz. Daha çok istemezsiniz. İşimi bitireyim, çıkayım istersiniz. Aradaki aslında fark etmediğiniz farklar bunlar. Çok teşekkür ederim Cedet. Ağzına sağlık. Umarım izleyeceğimiz de bunu beğenmiştir ve her yerde paylaşacaktır. Artık nerede paylaşacaksanız Telegram, Signal, Facebook, Whatsapp hiç fark etmez. <gülüyor> ne varsa? Clubhouse. Bilgilen... Evet, evet. Kısaca bugün Clubhouse'un altını yatan psikoloji etkenleri konuştuk. Neden tuttuğunu çok teşekkür ediyorum. Ve altıramızı da verip hoşçakalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bilimle kalın.